Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlere e, son oyuncunun açılmama nedenini göstereceğim ve e, nasıl uçanır da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar açılmıyorsa bilgisayarınız yavaş demektir. Ve öncelikle size önerim e, şurada gördüğünüz gibi driver boster 7 bunu indirin arkadaşlar tamam mı? Hemen girin böyle Google'ınıza tamam mı? Tarayıcınız neyse ona girin ve şöyle yazalım diyorlar Bostur 7. Enter'a tıkladık. Gördüğünüz gibi. Bakın şu. Gezginler arkadaşlar. Ve gezginlerin sitesine girip de oraya yazabilirsiniz. Ve buradan deriyor. Bostur 7.6. Sizin sürümünüz hangisini etiyorsa ama yani üstte çıkacak onu indirin. Evet ben şimdi direkt iptal edeceğim. indiği için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben iptal ettim. Şimdi onu indirdikten sonra buradaki tüm güncelle dediklerini arkadaşlar güncelleyeceksiniz ondan sonra tekrardan Minecraft'a gireceksiniz ve girecek hatta deneyelim ama benimki bakalım güncellenecek neyse belki girer bakın fazla yapmadım bir iki tanesini güncelledim de şöyle arayıcı motorumdan son önceye girelim bakalım girecek mi Girmez arkadaşlar başka nedenleri de olabilir ve nasıl olduğunu göstereyim mesela böyle açılıyor şu Evet. burada giriş yapıyorsunuz arkadaşlar buraya hemen geçeceğim ve giriş yap diyoruz arkadaşlar oynaya tıklıyoruz burada olduktan sonra gelmiyor arkadaşlar yani Minecraft açılmıyor O yüzden bu neden bu şu an bunu çözeceğiz bakalım açılacak mı şimdi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Çok kolay zaten. Evet yükleniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay zaten ya. Ve gördüğünüz gibi oyunumuz girdi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğensiniz kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.